Soruda bizden taban yarıçapı 2n ve hacmi 16pi n üstü 5, n üssü 5 olan bir silindirin yüksekliği soruluyor. Önce silindirin hacminin nasıl hesaplandığını bir hatırlayalım, o yüzden şuraya bir silindir çiziyorum. Bu çizdiğim silindirin tepesi olsun, bu da silindirin yüksekliği. Eğer silindirimiz şeffaf olsaydı ve tabanını görebilseydiniz böyle görünürdü. Tabanın arka kısmında şimdi sizin de görebilmeniz için kesik çizgilerle çiziyorum. Evet, bu gördüğümüz bizim silindirimiz olsun ve silindirimizin yüksekliğine h diyelim, h diyelim. Taban alanına da a diyelim. Taban ya da tepe fark etmez çünkü eşitler, değil mi? Silindirimizin hacmi yükseklikle taban alanının çarpımı olacak. Silindirin konumlandırılışına göre taban ve tepe yer değiştirebilir, fark etmez. Peki, soruda bizden ne istiyorlar? Yüksekliği bulmamızı istiyorlar. Bu durumda biz de bu silindirin yüksekliğini bulalım. Yani denklemi aş cinsinden çözmeliyiz. Çünkü aşı bilmiyoruz ve bizden aşı bulmamızı istiyorlar. Bize silindirin hacmini vermişler. 16 pi en 5. Yani v eşittir 16 pi en 5. Ve tabanın yarı çapında 2n olduğunu biliyoruz, 2n. Ama a'nın yani taban alanının ne olduğunu bilmiyoruz. Bize yalnızca yarı çapı vermişler. Eğer bir dairenin yarı çapını biliyorsanız, onun alanını da bulabilirsiniz. Kolay. Bu tepe, bu taban ve bunlar daire. Alan eşittir neydi? pi r kare. Bu durumda şu eşittir pi çarpı 2n kare. Şimdi denklemi çözelim. Alan eşittir pi 4n kare. Bu da a'ya eşit. Ve şimdi denklemi h için çözebiliriz. 16 pi en üssü 5. Yani hacim eşittir h çarpı a. Denklemimiz şu oldu o zaman. 16 pi en üssü 5 eşittir h çarpı 4 pi n kare. Şimdi denklemizin iki tarafında 4 pi n kare ile bölelim. Sağ tarafta 4 pi n kareler sadeleşir ve zaten bölmemizin amacı da buydu ve eğer elinizde 16 pi n üssü 5 eşittir h denklemi kalırsa kaldıysa işimiz oldukça kolaylaştı. Pi'ler sadeleşir, 16 4 ile sadeleşir, üste 4 kalır. Şimdi n üssü 5 ve n kare kaldı. Buradaki gibi paydada üsüstü bir sayı varsa, paydadaki sayının üssünü paydaki sayının üssünden çıkarmalıyız. Yani 4, piler zaten sadeleşmişti. n üssü 5 eksi 2, yani 3 eşittir h. Ve soruyu çözdük. Silindirin yüksekliği eşittir 4 n üssü 3'müş.